Selam Yengeç arkadaşlarım. Ben Şengül. Nasılsınız? İyi misiniz? Sevgili Yengeç arkadaşlarım. Efendim sizler için şöyle Ekim ayında benim sevgili Yengeç arkadaşlarımı neler bekliyor? Ekim ayı genel yorumu yapacağım. Şöyle güllü fincanımla daha fazla uzatmadan sıvısını alıyorum derken sevgili Yengeç arkadaşlarım için önce kahve, ardından da birkaç tanecik videomun uzamaması için tarot açacağım canlar. Çünkü yüklemede sorun yaşıyorum. Güzellerim benim. Şöyle bir bakalım. Ve neler neler varmış benim yengeçlerim için. Sevgili arkadaşlar. Şöyle bir çevirelim. Hmm, evet. Sevgili yengeç arkadaşlarımı neler bekliyormuş. Şimdi 1, 2, 3. Şimdi şöyle söyleyeyim. 1 aylık açılım bu sevgili yengeç arkadaşlarım. Tabi sizi korkutmasın. 3 parçanın ikisi sıkıntılı. Biri harika ötesi çıkmış. Canlar şu parmağımla sileyim biri süper iki tanesi sıkıntılı çıkmış ben her zaman söylüyorum dört dörtlük yaşantı yok bakın parçanızı görün buradaki arkadaşlarımız feraha gitmiş diğerleri tam olarak sıkıntılarını aşamamış aşılacak mı? evet aşılacak bakın sis perdesi yok gördünüz mü? mutlaka o kadar karmaşalar hayatımızda olacaktır Sevgili yengeç arkadaşlarım şöyle bir gezdirelim bir bakalım şekillerinize hmm, burada da E harfinde olan ve F harfinde olan arkadaşlarım bayağı bir sıkıntı içindeler adınızda E harfi F harfi olan sevgili arkadaşlarım yengeç arkadaşlarım bayağı bayağı bir sıkıntı içindesiniz üstünüze sizin resmen ayı çökmüş Ayı böyle bir şey olamaz ayı çökmüş üstünüze sizi sıkıntıya sokmuş bu kişiler ayı mı ayı değil tabii ki de ayı değil insan bunu yapan ya yakınlarınız ya kolu komşu tabiri caizse ya bu insan iş yerinizde patronunuz yanlış anlamayın iş arkadaşınız vesaire bir şekilde üstünüze baya bir çullanmış ama şöyle bir şey var sevgili arkadaşlar evren size yardım edecek. Bu üstüne ayı çökmüş olan arkadaşlarıma evren yardım edecek. Ama şu an değil. Ekim ayından sonra size evren yardım edecek. Arkadan bir melek edasında uçan melek resmen melek. Hani bebek melekler olur ya sevgili arkadaşlar. Bebek melek resmen uçaraktan aman Allah'ım. Ve ben size şunu söyleyeyim. O meleğin arkasında yaşlı bir teyze elini açmış dua ediyor efendim bu anneniz olabilir bu babaanneniz nineniz olabilir onun duasıyla bakın resmen de gösteriyorum çocuk melek çocuk bildiğimiz çocuk melek ayıyı nasıl uçurmaya çalışacak bakın arkadan nasıl gelip itmeye çalışıyor onu ittiği takdirde sevgili adında fe harfi olan arkadaşlarım ondan sonra üstünüz açılıyor sevgili arkadaşlar Tamam rahat olun biraz Ekim ayı içerisinde hafiften böyle bir üstünüze karabasan gibi çökmüş bu ayı. Benden size söylemesi ama merak etmeyin aile büyüklerinizden dua var. Onların duasıyla o üstünüzdeki karabasan diyorum ayı diyorum o gidecek hiç merak etmeyin. Sonrası malum tertemiz üst kısım tavan sizi bekliyor haberiniz olsun. F ile E harfinde olanlar bu aşk hayatınızla alakalı olabilir iş hayatı hiç fark etmiyor hiç hiç, hiç fark etmiyor sevgili arkadaşlarım küslerinizle barış çıkmış şunu söyleyeyim sevgili nişanlılar yengeç nişanlıları şimdi 4 yengeç nişanlısının 3'ü iyi çıkmış siz Ekim ayı içinde evleneceksiniz bir tanenizde ayrılık var bir tane derken tabi ki bir tane değil %20'nizde ayrılık görülüyor nişanlı olan yengeçler Ayrılık var mı? Var. Aman Allah'ım sizin bu ayrıldığınız nişanlınız, Ekim ayındaki ayrılacağınız, aranızın bozulacağı nişanlınız nasıl bir mücadele verecek, nasıl bir mücadele tekrar sizi geriye kazanması için, kazanmak için yapacak bunu. Fakat siz hemen affetmeyeceksiniz o nişanlınızı, ıspat isteyeceksiniz ondan. Tamam o da baya bir siz ispat isteyince kendini ispatla sana güveneyim tekrar nişanlanayım diyeceksiniz Sevgili nişanlısıyla arası bozulacak olan yengeç kardeşim bay bayan hepinize söylüyorum siz bunu söyleyince üzülerek söylüyorum sizin bu nişanlınız aman Allah'ım bir korkuya bürünecek çünkü ispat olayı biraz zor bir durum canlar zor olduğu için de ağlamaya koyulacak değil mi? aman Allah'ım çok güzel aslanınız çıkmış ama şunu söyleyeyim bu aslan feraha giden arkadaşlarımla çıkmış canlar feraha gidenlerdi şimdi sizin biraz iki parçanın biraz Ekim ayı içinde şöyle bir sabır bir sabırla ilerlemeniz lazım gelelim sizin sağlık durumlarınıza sevgili arkadaşlar kalbini tutan sevgili ikizler arkadaşlarım güzel insanlar sizde kalp rahatsızlığı çıkmış ritim bozukluğu mu var? sinir mi var öfke durumlarınız mı var bundan dolayı bakın kalp rahatsızlıklarınız görünüyor lütfen yanlış anlamayın olabilir öfke sinir artı derin düşünceler bunlar direkt olarak kalbe yansıyor lütfen kalbimizi yormayalım bir an önce doktorumuza gidelim çaresi neyse bunu arayalım yine 3 kişiden birinde çıkmış bu bakın bütün ikizlere bunu söylemiyorum 3 insandan birinde Kalp rahatsızlığı var canlar. Onun dışında tamam güzel. Güzel hiç merak etmeyin. Onun dışında güzel kalp rahatsızlığınız ağır basmış. Lütfen kalbin affı yok. Bunun çaresini arayalım. Çok güzel hamile bayanlarımız çıkmış. Çok güzel tertemiz bebekler dünyaya geliyor. Güzel harika. Sevgili yengeç kardeşlerim. Çalışan arkadaşlarım. Siz baya bir murada ermişsiniz. Ha vallahi çalışanlar özellikle öyle bir şeyleri sabırı almışlar ki bazı şeyleri kenara bırakmışlar üstüne çok fazla gitmemişler geçmiş yaşantılarında ama o sabır, o sabır hakikaten onları iş hayatında verime bolluğa getirmiş hakikaten çok güzel daha da gideceksiniz benden size söylemesi evliler, yengeç evlileri mükemmel çıkmışsınız bayıldım gerçekten ortak anlaşmalarınız var el ele tutmuşsunuz çok güzel yine 4 kişiden biri biraz sıkıntılı evli çiftlerden üçü mükemmel çıkmış. Ben her zaman çoğunluk neredeyse onu söylemeye çalışıyorum canlar. Mükemmel çıkmış evliler. Harika anlaşmalarınız süper. 2 Mayı içerisinde çok güzel küslerinizde barışlar çıkmış. Benim sevgili yengeç kardeşlerim küs olan yine %70'iniz 65-70 civarı sevgili küs olan yengeç arkadaşlarım partnerleri, ex partnerleriyle. Pek barışa Ekim ayı içerisinde sıcak bakmayacaklar. Ama gel gör ki karşı partnerleriniz aman Allah'ım bırakmayacak peşinizi sabırla mücadele edecekler. Size haberler gönderecekler tekrar barışalım tekrar aşkımızı devam ettirelim diye. Sizler biraz mırın kırın yapacaksınız ama onlar da peşinizi bırakmayacaklar. Benden size söylemesi sevgili ikizler arkadaşlarım gelelim adında T harfi olanlar adında T harfi olan sevgili pardon yengeç dedim mi ikizler mi dedim ben o kadar olur yengeç sevgili yengeç arkadaşlarım adında T harfi olan soyadı değil adında T harfi olan güzel kardeşlerim ters düşünmeyin bakın olumsuz düşündüğünüz an ne kadar olumsuz düşünürseniz iç duygunuz ruhunuz ne bileyim yaşantınız evren dahi bunu kabul etmiyor yüce Allah diyor ki benden kulum umudu kesme diyor ters düşünmeyin ters düşündükçe önünüzü göremiyorsunuz önünüzü göremiyorsunuz karanlığa doğru gidiyorsunuz oysa sizin çıkış yolunuz var çıkış yolunuz var yapmayın bunu tamam adında T harfi olanlar ters düşünmeyin harfiniz ters dönmüş yapmayın biraz sabır biraz sabır hemen çevresinde tertemiz yollar var adaletin terazisi çıkmış hemen yanında adalet tecelli olacak sıkmayın canınızı sıkma canını güzel kardeşim Tamam enerjiniz güzel maddi olarak bu süper çıktınız ve birçok fırsatlar yakalayacaksınız sevgili yengeçliklerim güzel insanlar sizin genel ruh haliniz Ekim ayı içerisinde bay bayan hepinize söylüyorum biraz böyle ikilemli olacak genel ruh haliniz düşünceleriniz duygularınız biraz böyle siyahlı beyazlı olacak tıpkı benim tişörtüm gibi Bugün beyaz olacaksınız yarın karamsar düşüneceksin biraz böyle bir gel gitli çıkmış sizin genel enerjiniz hiç merak etmeyin canlar güzel haberler gelecek sizlere daha çok benim burada gördüğüm sizin karşı küs olduğunuz kişiler ya bu komşunuz da olabilir arkadaşınız sevgiliniz hiç fark etmiyor canlar karşınızdaki kişilerden gelecek hep barış haberleri onu da söyleyeyim gerçekten sağlık olarak kalp rahatsızlığınız çıkmış lütfen evliler çok güzel çıkmış harika çıkmış güzel süper sizler de feraha doğru gideceksiniz küçük küçük kuşlarınız iki tane de üst üste atlarınız çıkmış doğum yapan yengeç bayanları çıkmış canlar onun dışında kötü bir şey yok zaten 3 kişiden biri tamamen gücü elde etmiş burada sizler de sabredin hayırlısıyla buradaki kardeşlerimiz de yapacak aynı şeyi hiç merak etmeyin canlar tamam hiç merak etmeyin sevgili yengeç arkadaşlarım karıştırmayayım canlar. Şöyle bir de ben sizin tabağınıza bakalım. Bakayım tabaktan vereceğim sizlere mesajı. Şunu saymıyoruz canlar. Orada benim bir çıkıntı var. Orada bir kuytu var. Çorbalık gibi sanki. Orada tel kalıyor inmiyor aşağıya. Onu ben indi farz ediyorum. Biraz çünkü kurcalasam bakın iniyor aşağıya. Neyse fazla da kurcalamayalım. Aman Allah'ım. Şöyle bir bakalım. Bakın bu ne temizlik ya Rabbi bu neyin temizliğidir? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Görüyorsunuz değil mi? Ekim sonrasındaki gelecek şu güzellikleri görün. Sevgili yengeçliklerim ben şöyle çevireyim. Çünkü bana kızıyorlar. Niye ekrana tutuyorsun diye. Ne yapayım şimdi? Neyse öyle olsun. Şöyle bir bakalım. Küçük küçük çıkmışlar ama aman Allah'ım o kadar güzel bakın tertemiz yere doğru gideceksiniz. Ben mesajı buradan vereceğim size artık sevgili yengeçliklerim. Aydanaya sizlere evren örneğin dediğim gibi Ekim ayı içinde benim sevgili yengeç arkadaşlarıma ne mesaj veriyor. Artık böyle mesajlar vereceğim sizlere. Sevgili arkadaşlar böyle bir şey tertemiz çıktınız. Aman Allah'ım biraz sabır sevgili arkadaşlar bakın Murat ağaçlarınızı iç kısımda karşılıklı eşler sevgililer güzel yere doğru gidiyorsunuz sevgili arkadaşlar güzel yere doğru gideceksiniz aman Allah'ım ve şurada gördüğüm benim sevgili yengeç arkadaşlarım yani nasıl diyeyim evren biraz ikilemde kalmış bazı şeyleri gizemli bırakmış ne olduğu belirsiz fakat şöyle de bir şey var az önce burada da gördüğüm gibi sevgili yengeç kardeşim ya anne ya babaanne yani ne ya aile büyüklerinizden birileri özellikle de bayan cinsiyeti çıkmış sizler için dua ediyor namaz kılıyor ve bu insanın duaları o kadar kabul olmuş ki sevgili narin evcil yengeçlerim ben her zaman söylerim yengeç çok başkadır ya evcildir o benim kızımla yengeç canlarım benim. Evren sizi koruyor. Mistik güçler tarafından korunuyorsunuz bu bir. Ekim ayı içerisinde de ailenizden destekler göreceksiniz canlar. Aman Allah'ım çok güzel aile desteği olacak sizler de. Hiç merak etmeyin. Ekim ayı içerisinde çok güzel değişimler, güzellikler gelecek hayatınıza genel olarak bakıldığında. Böyle bir ferahlık yok ya. Böyle bir şey yok canlar. Ne anlatayım ben burada bakın. Bakın şurada güzellikler çıkmış sadece gerisi tertemiz günleri mi tarif edeyim size sıkıntılar gidiyor gidiyor sizin sıkıntılar evren size burada ne mesaj veriyor biliyor musunuz canlar sevgili yengeçiklerim bunu sakın unutmayın bakın sağlık olarak burada kalp rahatsızlıklarınız çıktı ona istinaden de şunu söylüyorum sizlere ekim ayı içerisinde evrenin size verdiği mesaj şu lütfen kötü alışkanlıklarından kurtul tamam tamam Hayallerini abartma, sevildiğini unutma diyor. Lütfen yengeçler seviliyorsunuz. Gerçekten. Çünkü evren seviyor her şeyden önce. Ben insandan söz etmiyorum. Evren tarafından seviliyorsunuz. Önemli olan bu değil mi? Ah benim yengeçliklerim. Evren sizi seviyor. Lütfen kötü alışkanlıklarından kurtul diyor sevgili yengeçe. Kurtul. Kötü alışkanlıklarından Ekim ayı içerisinde bir an önce kurtulmaya bak diyor. Tamam. Olumlu düşün. Sağlıklı ol diyor. Mutluluk sizinle diyor. Tertemiz çıkmış canlar. Ben daha başka bir şey söylemiyorum sizler için. Harika yere doğru gideceksiniz canlarım benim. Sevgili yengeççiklerim. Artık fakirlik yok. Artık kayıplar yok diyor. Sen diyor evren tarafından korunuyorsun. Çok güzel aile desteğin ay bakın aile desteği de var daha ne olsun benim narin yengeçlerim güzel kalpliler buyurun sürprizler geliyor. Evet bakın bekliyorsunuz ama korunmuş bir şey yok değil mi canlar yine ikilem. Çünkü ruh haliniz aynen bu şekilde olacak sizin Ekim ayı içerisinde canlar. Ekim ayı içinde biraz böyle bir gel git durumlarınız görülüyor. Hiç merak etmeyin. Bakın. Kupalar uzanıyor. Barışlar var. Karşı taraftan daha çok. Canlarım benim. Şimdi ne karar alacaksınız bir bakalım. Etki altındasınız. Kabul edeceksiniz canlar. Bir şekilde maceraya atılacaksınız. Veya evleneceksiniz. İş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumu. Risk var. Bakın risk var lütfen kalbimizle alakalı bir an önce doktorumuza gidiyoruz canlar tamam ritim bozukluğu olabilir stresten dolayı stres zaten direkt olarak kalbe vuruyor aman aman bunun affı yok lütfen bir an önce doktorumuza başvuruyoruz sağlığımızın önlemini alıyoruz bitti adil yoldan başarı budur neymiş beden sağlığımız sağlık olmadıktan sonra dünya bizim olsa ne yazar değil mi narin yengeçlerim işte bu lütfen lütfen sağlığımızın peşinden koşalım riskimizi alalım ne gerekiyorsa onu yapalım gelelim aşk hayatımıza. bakın aşk hayatıyla alakalı sevgili narin yengeçlerim bir karar aşaması yapabilirler çünkü neden etki altındalar birilerinden etkilenmişler zaten bazı yengeç arkadaşlarım hak ettiğini buldum diyor ben hakkımı aldım diyor işte benim diğer yanım bu diyor çiftleri o şekil gördüm 4 kişiden 3 mükemmel çıkmış gayet iyi anlaşıyorlar tam birbirlerine göre çıkmışlar harika süpersiniz bakın etki altındasınız etki altında kaldığınız tanıştığınız kişi olabilir işiniz olabilir sözlünüz nişanlınız vesaire onunla hayatınızı tamamlamak için ya evlilik ya maceraya atılmak için karar alacaksınız sevgili narin yengeçlerim. Gelelim iş hayatınızla alakalı. Beklemişsiniz. Evet bazı şeyleri bekleyerek bakın zaferi elde etmişsiniz. Ben bunu fincanımda da söyledim zaten sizlere. Zafer sizinle sevgili yengeçlerim. Sadece açılımımın sizlere mesajı lütfen kötü alışkanlıklarınızdan kurtulun. Sizlere bu mesajı veriyor. Evren diyor, seviyor. Aileniz tarafından destekleniyorsunuz. Bu fırsat kaçmaz. Kötü alışkanlıklarınız, kötü arkadaşlık, sigara, alkol veya vesaire gibi bazı kötü şeyler. Lütfen bunları diyor bırakın. Pozitif düşünün. Kendinize bakın. Hayata bağlanın. Sıkı sıkı sarılın. Umutlarınızı yitirmeyin diyor. Buradaki mesajım sevgili yengeççiklerime. Bunu yaptığınız takdirde melek ne diyor size? Buyurun, al diyor. En sevdiğim melek kartıdır. Al. Ne alacaksınız? Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok verecek bir sevgili yengeç kardeşim. Daha ne olsun Allah aşkına? Hadi bakalım. Efendim, bu açılımımızın sonuna geldik.